Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Taktik Force'a yeni gelen güncelleme notlarına bakacağız inceleyeceğiz neler ne, neler ne değişmiş ne gelmiş falan diye Çok heyecanlıyım gerçekten Bayağı bir güncelleme notu var arkadaşlar paylaşmış İldor Bey Notlarına bakacağız tek tek göstereceğim zaten ayrıntılı bir şekilde Evet arkadaşlar ee, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilirsiniz Desteklemek isterseniz videoyu beğenip paylaşıp bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Çok sevinirim gerçekten Hemen yama notlarını incelemeye geçelim 22 Kasım 2019 tarihi güncelleme notları arkadaşlar şöyle. Oynanış kısmındaki güncellemeler neymiş arkadaşlar ona bir bakalım. Hemen ilk güncellemeyle başlayalım. Gelişmiş minigam sistemi aktif edilmiş arkadaşlar. Bu çok önemli taktik için. Sabotajda bayağı bir işimize yarar. Diğer bir güncelleme tüm haritaların minime presetleri değiştirilmiş arkadaşlar. Üçüncü bir güncelleme notu Rakip oyuncular minimap'te görülebilir hale getirildi Siz görmeseniz bile takım arkadaşı gördüğü rakipleri de radarlarınızda görebileceksiniz Bu da bayağı iyi olmuş taktik için gene Diğer bir güncelleme Belirli bir mesafede görüşünüz içinde olmayan rakipler zıplama veya ateş etme sesi çıkarmaları durumunda Minimap'te anlık olarak belirip solmaya başlayacak Bu bilgi takım arkadaşlarınız tarafından görünür olmayacak Sadece bize olacakmış arkadaşlar Mesela biz atladığımızda veya karşı takım atladığında zıpladığında falan Minimap'te gözükecek. Ee, diğer bir güncelleme artık bomba bölgeleri Minimap'te sabit olarak gösteriliyormuş. Diğer sabotaj haritalarında takım arkadaşlarınızın bomba kurma çözmesi sabit olarak görünür olacak. Diğer bir güncelleme, rakiplerinizin bomba kurması çözmesi sabit olmayacak ancak o rakip üzerinde görüşünüz var ise minimap'te görünür olacaklarmış. İstihbarat haritalarında çanta taşıyan oyuncular takım arkadaşı rakip ayrımı yapılmadan minimap'te sabit olarak görüşünüz olsa da olmasa da görünür olacaklarmış. Güzel. Katlı haritalarda yükselti farkını belirtmek için farklı katlarda bulunduğunuz oyuncuların ikonları düşük opaklık ile gösterilecekmiş arkadaşlar. Diğer bir güncelleme. Liman ve peri bacalarında bulunan yüksek yerler için e, ikinci kat mini pepresimlere eklenmiş. Bayağı geliştirmişler mini web'i. E, diğer bir güncelleme. Mini web artık bütün haritayı kapsayacak şekilde görüntülenebilir. Oyun içerisinde N tuşu bas tut. M tuşu ile bas çek olarak kullanılabilir. Tamam mı? Güzel. Ee, diğer bir günceleme. Kurşun izlerinin yanlış yerde çıkması sorununu üzerine çalışmalar yapıldı. Kurşun izleri artık hasar verilen noktada çıkmaktadır. Diğer bir günceleme. Klan maçlarının ön hazırlığı olarak altyapısal hazır, alt hazırlıklar başladı. Ee, silah geliştirme ön hazırlığı olarak altyapısal hazırlıklarda değişiklikler yapılmış. Silah geliştirme Olay vardı doğru Onlarla ilgili çalışmalar yapılıyormuş ee, Şimdi ses kısmına geçtik arkadaşlar Bu o, anlattıklarım oynanıştı Bu ses Ses kısmındayız şu an İstihbarat modunda bayrak alma bırakma ve skor yapma sesleri arttırılmış Kurşun kolisyonlarında Değişiklik yapılmış ee, Yakından geçen kurşunlarda oynanan Kurşun sıyırma seslerinde bir bu e, bu düzelmiş İşte orada buk varmış o düzelmiş Bu da güzel Diğer kısım var arkadaşlar, oynanış, ses, diğer kısımı. E, lobiden maça geçişler ve maçtan lobiye dönüşlerde yaşanan fatal error hatalar düzeltildi. Bir şekilde tekrar fatal error, low level ve benzer hatalar alırsanız ilgili dosyaları bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu hatayla alakalı bir sıkıntı, bu pek okumasak da olur aslında. listemize yer vermesek de olur. Ama güzel bir çalışma gerçekten, adamlar tek tek ilgileniyor. E, lobby alt yapısal iyileştirmeler yapıldı. Hazır olduğunda maçı alınmama sorunu giderildi. Oda dolu ve maç bitmek üzere bildirimleri kapanmaması sorunu giderildi. Lobide hazır değil ise sol üstteki taktik forsiyası ile çıkar yani geri çıkılabiliyormuş artık e, server listesinde e, odaların ikilememes sorunu üzerinde çalışmalar yapıldı. Katılım etkinliği aktifleştirildi. Menüde görevler kısmına bakarak Aktif etkinlik ve görevlere bakabilirsiniz artık. Optimizasyon sorunu arkadaşlar. Ee, düşük bir sistemli bilgisayarlarda görüntü kalitesi kaybı olmaksızın %20 daha fazla FPS alınması sağlandı. İlerleyen zamanda geleceği haber verilen büyük FPS güncellemesi bu değildir. Söz konusu güncelleme ayrıca gelecekmiş arkadaşlar. Güncelleme notları bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle videoların gelmesi için de videomuzu beğenerek destekleyebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz böyle videoların gelmesinin haberinde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.